Of Sami bak oraya... daha giriş bile yapamıyoruz Hayır. başta da şimdiden tartışmaa. Da... Evet merhaba arkadaşlar. <gülüyor> kanalıma geldiniz. Ya Allah'ını seversen bu nasıl giriş ya kanalıma hoşgeldiniz. E, tamam herkese merhaba. Karantinada olduğumuz bu günlerde Ebru'yla bir araya geldik evet. ne yaparız diye konuştuk biraz. Evet ve dün instagramda ben size sorular sormuştum evlilikle. Başlayayım mı direkt? Tamam. En çok sorulan soru Sence? Ne? Nasıl tanıştınız? Soruyu direkt geçelim. Benim <gülüyor> pas hakkım var pas Wie hat Sami reagiert, als du ihm erzählt hast, dass du YouTube <gülüyor> videos machst? Oh my god! Wow! Hiçbir şey düşünmedim de düşünmem gerekiyordu ki. Oh my god! <gülüyor> ben ilk başta zannettim ki şeyde, orada YouTube'un genel böyle bir şeyinde işte genel merkezinde çalışan biri olarak sanmıştım. <gülüyor> Öyle sanmıştım. <gülüyor> Lakin öyle değilmiş. Evet. E, evliliğin mutluluk sırları. Ben konuşacağım, sen de konuşacağım. Böyle güleceğiz, eğleneceğiz ki video Keyifli olsun. Ne sor? Türkiye'nin başkenti nerezedir? Ankara. E, ne yapmak istiyorsun yani onu anlamadım. Bak, biraz daha bak. Anlatamam Almanca mı anlatayım? <gülüyor> e, sabahdan beri modumu o kadar düşürüyorsun ki. Ya sen benim modumu düşürüyorsun zaten. Sen komple benim modumu düşürüyorsun <gülüyor> Görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> İlk görecek ya. Hmm. Abi, e, tamam. Şimdi... Oku oradan, biz soruyu seçelim, bakalım. Neyse ona göre, ben anlamıyorum Eriza Almanca zaten. <gülüyor> sen bana soruyu sor, ben de ona göre cevaplayayım yani ne gerekiyorsa. Of evet. tamam. Evet sorular. Hayır ben cevabını vereyim sen. Ya bir susana ya. <gülüyor> Allah'ım be. İnşallah Ebru hey, okuyacak da evet, bize cevaplayacağız. Evet, evet. evet, evet. Birbirinizden nefret ettiğiniz şeyler nedir? Yani bu kısım sadece belki bir yarım saat alabilir yani. <gülüyor> Az önce yaşadık da tamam mı? Bir şeyi... 1984 kere söylemek. E bu diyorum, şunu yaparken mesela şunu, bu neyse artık, bunu diyorum buraya böyle bir daha koyma diyorum. Ertesi gün bu yine burada olur. Kullanır, bunu geri buraya koyar. Üç gün ben tabii sinirlenirim, çıldırırım. Ya ama artık... sinirlenecek ne var bunda? Ya bak şimdi bir kere insan... Burada olduğu zaman seni ne rahatsız ediyor ki anlamadım yani. Gör oldu. Ya Allah Allah, bir şeyin doğrusu var, yanlışı var. Ben sana diyorum ki bunun burada durmasını istemiyorum. Bunun doğrusu burada durmazdır. Bunun için yarım saat kavga ediyoruz. Anlatıyorum niye bunun burada durması gerektiğini. Ondan sonra ertesi gün bir görüyorum bu yine burada. Sonra yine aynı şeyleri söylüyorum. Bir yarım saat daha buraya yerine getirip koyuyorum. Ertesi gün geliyorum bu yine burada. Ha, abartma. Vallahi öyle. Ebru'ya 1500 defa neyin doğru olduğunu anlatırsınız. Yani bunu neyin doğru olduğunu derken. Hani bir eşya genelde böyle eşyalar evin içindeki düzen konusunda. Neyin nerede durması gerektiğini mesela söylerseniz Ebru'ne bildiğini yapıyorum. E ne oldu? Bu zamanla da ben de buna alıştım artık. Mesela görüyorum artık bu burada ya. Ya diyorum acaba bunun burada mı durması lazımdı ki diye düşünmeye başladım. Burada dursa ne olacak? Ya hayır bu burada durmayacak. Bunun yeri burası değil çünkü. Veya bunun böyle yapılması böyle değil. Böyle olmaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben nefret ettiğim şeyler dağınıklık, düzensizlik. Evimizde iki tane çocuk var. Ondan sonra duştan sonra, banyo'dan sonra kapının arkasında bir tane bornozum olur. Bir tane de baş havlum olur. Ya ne baş havlusu ya? Saç mı var sende? <gülüyor> 4 yıldır o baş havlusunu o kapının arkasına koyduramadım. Vallahi de koyduramadım. Billahi de koyduramadım o Ben bunun çok güzel bir çözüm buldum şu Neyin an. Neyin çok çok güzel çözümü? Kaşonda mı var ne? Ya ne alakası var? Olabilir tabii de. Yani belki bunu en az 500 kere söylemişimdir. Ya ben her gün duş alan insanım. Her gün sabah duş alırım. Yani her gün sabah bazen 5'te uyanıyorum, duş alıyorum. onu yapıyorum. Erken uyanıyordum. Tam oraya yani zaten uyku bile suyun altına girip ayılıyorum ben çünkü. Uykusersem suyun altına gir, oradan çık. Benim orada yani düştüğüm şu an bile mesela düşünüyorum, sinirleniyorum, sinirleniyorum, düşünüyorum yani. Zaten <gülüyor> sen her yeri ıslatıyorsun. Yani tamam, Yani sabah sen de banyoya giriyorsun herhalde. Orada o baş havlusunu oraya koysan ne olur her seferinde bu e, kurtarışma yaşaması. Tamam hakisiniz bundan sonra ben sana havlu deposu yapayım oraya. Yani dedi, yarın evet. sabah yine olmayacak. her de daha girelim. Doğru olmanız gerektiği gibi şeyleri anlatıyorum. Ama hiçbir şekilde olmuyor. Diyorum ki mesela şu arabayı otoparkı park ederken düzgün park et. Ne zaman gitsem o araba yine böyle kafadan girmiş yere. Evet. Sonra geri çıkmak için o sefer bizim otoparkta çok şey böyle. Ondan sonra geri geri yapıyorsun. ileri geri. Kardeşim ilk geldiğinde gir oraya. Geri geri yanaş. Tek seferde. Yani pardon da sonra ama, araba, araba, git. araba ben nasıl park etmek istersem ben öyle park ederim yani. Ben kullanıyorum arabayı. Ben öyle rahat çıkabiliyorsam oradan problem yok. İşte zaten problem de şu. Hem arkada çocuk hem senin oturuyor. senin iyiliğini onu için. Onu çıkartmak için öyle park etmem lazım ben. Arkada çocuk oturuyorsa geri geri park edersen arka sağda daha çocuk daha kolay iner. Daha yakın olursun ya, kapıya. Ya okey. Yani genel olarak başka da öyle düşündüğüm... Yani aklıma gelen bir şey yok canım. Tamam, sen baksa. çok konuştun şimdi, ben de sıra. Ne? Sami'de nefret ediyorum? Neymiş? Aslında nefret ettiğim Sami'de bir şey yok. <gülüyor> ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ee, saydın da saydın da saydın da saydın yani. Bazen şöyle durumlar oluyor, çok inceden böyle laf sokuşturuyor bana. O bayağı bir gücüme gidiyor, o konuda çok nefret ediyorum. Ve söylüyorum da sana. Arabada, arabada en şeyi e, senle düzgün konuşursun ki zaten demiştin hatırlıyorsan. Ne zaman ya? Evet arabada. Ne zaman? Önceki videoda. Kavgada en son söz onundur. E, Kimli olacak diye. Ben bir şey söylüyorum. Arkasından yine bir şey söylüyor, yine bir şey söylüyor, evet. yine bir şey söylüyor. Ama inceden vuruyor anladınız mı? <gülüyor> o bir sanattır karıcığım. Evet ama güzel bir şey değil yani benim çok hücume gidiyor bazı şeyler. O bir sanattır. Bağırmadan ondan sonra böyle çok büyük tartışmaya girmeden... Ee, böyle küçücük böyle üç beş kelime ile adamın böyle sinir bantellerini oynatabilmek e, çok e, büyük bir bakma sen, da. bir karıcığım. Bırak da yani sinirlenince de ufak tefek öyle üç beş kelime laf sokma iznimiz olsun yani. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bazen Samicim çok bencil davranır. Bencil derken. Ben mi bencilim? Evet. Ben bencilim he. Nereye ben, bencilim ya? Ben? Mesela gidip yatıyorsun. Nereye yatıyorum? Beni bırakıyorsun orada çocuklarla. Gece. Hep gece değil, hep kendine vakit ayırmaya şey yapıyorsun. Allah, Allah aşkına kendime vakit ayırıyorum da ne yapıyorum ya? Ne i̇şte yapıyorum? yoksun evde. Nasıl? Ben Şu her zaman evdeyim. Şu olduğun ne için Ne alakası evdesin, var? Eve. Ondan önce de evdeydim. Haftada iki gün dışarı çıkma iznim var. Bir salı günü, bir perşembe günü. Şimdi artık onu da çıkamıyorum. Ebru'ya Ev sorsan eve hiç gelmiyorum hatta, yatmaya bile gelmiyorum. Ondan sonra nereye anlaştın Hayır haftada iki kere arkadaşlarına çıkabiliyor. Ben niye çıkamıyorum? E, çık. He bir de böyle çık çocukları da al yani, Ne anladım ben ay, bundan? Sen çıktın ben sana çıkmam dedim. Şimdi gerçek bir soru. Haftada iki kere arkadaşlarla buluşmak <gülüyor> sizce çok fazla değil mi? Yo. Yani az bile. salıyla perşembe. Az bile. E ne yapalım? Ne az bile. <gülüyor> Tabii ki özgürlüğün olacak arkadaşlarla buluşacaksın Özgürlüğümü da. Özgürlüğümü asla fethetmem zaten. Benim hoşuma gitmediğim konu şu, akşamları çıkıyor 12, bir de geliyor akşam eve haftada iki kere. Ne yapabilirim? Allah aşkına. Yani hayır sen biz... Hayır gündüz buluşsun, ne bileyim başka zaman, bir şey. ya Gündüz işteyiz zaten ne bileyim. Gündüz herkesin işi gücü var. Nasıl buluşacağız gündüz? İşte tamam o da olur. Akşam bir haftanın iki günü akşam oturuyoruz arkadaşlarla sohbet, muhabbet, bilmem ne işte bir orada bir ha ha hi hi gülüyoruz onu yapıyoruz ne yapıyoruz bu mu yani? Ha sen, onu da yapacak bir şey de yok. Sen de onu da yapamıyorsun anlıyorum da. Doğum gününde arkadaşlarının aydı musun? Unutmuşum ya ne var? Hayır ben de, evde de, hazırlık de yaptım, yemek yaptım, hediyeni koydum, hediyeni hala ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Çapa attım yırtıp. Niye? Sinirlendim çünkü. Ben orada hazırlık yapmışım, kendimi süslemişim, bilmem ne yapmışım. Kocamı bekliyorum. Kocam nerede? <gülüyor> Arkadaşlarınla. Vallahi de billahi de unutmuşum. Yemin ya, ederim. Ya insan bir insan... Kendi doğum gününü unutur mu ya? Vallahi unutur. Niye unutmasın? Yemin ederim. Yani şuradan şu adım atmak nasip olmasın. Vallahi de billahi de unutmuşum. Yoksa ben niye doğum gününü unutmuşum? Kart yazdırdım, not ya. Hepsini çöpe attım. Yani hayır eline. şöyle bir şey var. Şimdi ben orada neye kızdım? Orada bana deseydin ki bugün doğum günün işte seni evde bekliyorum. Dün dedim, Hazırlık. Yarın eve gelecek misin akşam dedim sana sordum. Evet dedim geleceğim. Yani yarın eve gelecek misin demişsin doğum günün diye bir şey mi bana? Ben yarının hangi gün olduğunu dünün hangi gün olduğunu unutuyorum Allah aşkına ya. Peki kendi doğum gününü unuttu. Beni de evet. sattı arkadaşlarına. Evet öyle bir şey yapmadım da. Geldin mi o zaman yazdıktan sonra eve? Nasıl yazdın? He? Ne yazdığını şuradan açayım okutayım mı? Evet okutayım. Ona hiç kimse gelmez. Tabii. Evet. Düzgün edeseydin ki Sami. İşte bak hadi tamam arkadaşlarınızla unutmuş da olabilirsin ama hadi bak ben hazırlık yaptım hadi çık eve gel. Ben o kalkıp gelmeyecek miyim sanki? Gelmedin işte. Nasıl dedin ama nasıl dedin? <gülüyor> nasıl dedin? L'l'l'l'l'l... Kitabı Goky yapma sana yazıklar olsun şöyle de böyle de falan filan da şudur budur. Ben niye geleyim ya? Arkadaşlar tatlı değil yılanı deliğinden çıkartır. Yani bir tatlı dile ben dünyanın öbür ucunda olayım. Hani öyle geç bir insan da değilim yani bir tatlı dile, bir güler yüze, ben buradan çıkarım dünyanın öbür tarafına giderim yani hiç problem değil. Ben, benim Ama güler benim... yüzümden daha fazla güler yüzü bulamazsın yani. <gülüyor> Almanya'da büyüyüp yaşayan bir insanla evlenmek nasıl bir şey? Bence gayet güzel. Niye güzel? Açık söylemek gerekirse zaten benim evlenmek gibi bir niyetim yoktu çünkü... Bunu sana da zaten defalarca söyledim. Yani bizim hı hı. Türkiye'deki... Flört ederken. Yo ben Tür... evlenmek niyetim yok benim. <gülüyor> benim evlenme gibi bir niyetim yoktu. Çünkü Türkiye'de yetişen son dönemlerde... Tabii ben bunu herkesi böyle aynı keseye, aynı kefeye koymuyorum. Yani illaki kendini hakla, hukukla olması gerektiği gibi yetişten aileler, evlatlarını yetişten aileler illaki vardır ama... Bizim ortamımızda, etrafımızda gördüğümüz insanlar... Ve bizim yaşıtlarımızdaki artık böyle evlenmek için koca veya kadın arayan insanlarda hep böyle bir kriter vardı. Kocasının, erkeğin evi olsun, arabası olsun, zengin olsun, şu olsun, bu olsun yani hiç ahlakına bakan yok. Evlendikten sonra bu adam bana eziyet eder mi, şunu yapar mı veya çocuklarıma iyi baba olur mu, sorumluluk sahibi mi, düşünür mü, yarınımız düşünür mü diye kimse düşünmüyordu. Ya tabii ben bunları etrafımda gördükten sonra dedim ki arkadaş ben evlenmeyi istemiyorum. Hatta benim kardeşlerim benden önce evlendi. Rabia evlendi. Rabia bizden önce evlendi <gülüyor> evet. yani. Mahmut da hatta bizden önce evlenecekti. Ama ben araya girdim. He. Biz araya girdik falan derken işte... Yani velhasıl kelam sonra işte Allah Ebru'yla tanışmayı kısmet etti. Tabii birçok denemelerden geçti bir haberi olup veya olmadan. Nasıl bir deneme? Ondan sonra, ya sen ne yapacaksın sırlarımı seninle açıklayamam He? Ee? Sonra baktım ondan sonra ulan dedim Allah Allah bu devirde böyle insanlar kalmış mı işte böyle falan filan derken. Nasıl insanlar mesela? <gülüyor> Gel biraz ruhumu okşasana. Ya, şimdi ruhunu okşama zamanı değil. Öyle Allah kısmet etti, nasip etti. Ben de baktım ettim. Çünkü benim hani Allah biliyor ya, benim istediğim evlilik böyle hani bir maddiyat üzerine kurulu bir evlilik olmasın. Yani benim her zaman Allah'a da duam odur. Ebru da bilir. Hani beni kimseyi mahcup, muhtaç etmeyecek şekilde ben yaşayayım. Benim de zenginlikte falan da filan da gözü olan bir insan değilim. Çok zenginliği de gördük, yani çok dibi de gördük. O yüzden ne çok zenginliğin kimseye bir faydası var, hakikaten öyle yani. Şimdi çok şükür Ebru'yla evlendik işte Allah kısmet etti. Tabii kavgalarımız oldu, zor zamanlardan da geçtik, işte bazen oldu işte 3-5 gün konuşmadık, yaptık ettik ama ben aşırı derecede memnunum. Yani hiçbir problem yok. Yani bir eğer, yine söylüyorum herkese aynı kefeye koymuyorum asla. Ama şu zamandaki böyle bu televizyondaki aşkı memnunları bilmem şu neyi vardı, bir tane vardı ya. Yani genelde işte şimdiki işte nesil o böyle dizileri izleyerek büyüdüğü için... Metcezir mi diyorsun? Ha, Hayatı da işte o şekilde olacak zannediyorlar. Hep öyle beklenti içine giriyorlar. Ya önemli olan ahlak, ahlak. Ahlak iyi olduğu zaman kimin, nereden, hangi ırktan, nereden olduğu hiç problem değil. Ahlak iyi oldu muydu baba? Problem değil. tamam. E, gördüğüme göre Sami'nin ailesi biraz daha muhafazakardır. E, evet. Bunun yaşam tarzına nasıl tepki veriyorlar ya da ka nasıl karşılıyorlar? Yani bu soru da aslında e, soru bile olmaması lazım. Yani çünkü hakikaten olması gereken Müslümanlık'ta ben sana bunu çok daha önce söyledim. Bizde asla zorlama diye bir şey yoktur, tebliğ vardır. Ailem de aynı şekilde. Ben nasıl insanın ilk başta ahlakına bakıyorsam, ailem de o şekilde Ebru'nun ahlakına baktı. Ebru'nun ahlakını gördü, etti, açıkmış işte ailesi de açıkmış. Fazla muhafazakar değillermiş. E bizim için o hiç problem değil. Diyorum ya, her zaman ahlak, ahlak, ahlak. Bir insan ahlaksız olur. Beş vakit namazında olur, dinin imanında olur. Ama ahlaksızdır. O adamın beş para etmez yani. Beş kuruş etmez benim gözümde. Ama dinini az biliyor olabilir. Yani bazı İslami konulara zayıf olabilir. Ama ahlaklıdır. Ha, bu insanla mesela yola çıkılır. Ondan yana problem olmaz. Nerede ne yapması gerektiğini bilir. Ney? Başka bir şey yok. Ama yani evet bizim ailemiz, benim yetiştiğim aile, keza ben de öyle. Elimizden geldiği kadar namazımızı kılıyoruz, Kur'an'ımızı okuyoruz. Hayata bakış açımız belli, insanlara bakış açımız belli, yaşadığımız yaşantı belli. Sizin aileden ama biri demişti galiba, aman aman Almanya'da mı yetişti, uzak dur. Yengem, yengem, yenge. yengem demişti ki, he, o zaman yengemle konuştuğumuzda yengem demişti ki işte oğlum aman kültürlerimiz farklı, o kız orada doğmuş, büyümüş yetişmiş, bak çünkü yengemin abisi de Almanya'da ya, Hı -hı. onların orada nasıl yetiştiğini, büyüdüğünü biliyor. Nasıl? Gayet güzel de yetişiyoruz, büyüyoruz. Ya tamam. Şimdi... Düzenli. Ya şimdi sen herkesi... Ben nasıl diyorum? Herkesi aynı kefeye koyma. Tabii. Ha. Şimdi sen kendine de herkese de aynı kefeye de koyma yani. Şimdi hani burada şımar diye söylemiyorum da. Şımarmıyor. Yani iç şımar nih. İç şımar, <gülüyor> şımar nih. <gülüyor> Yengem o yüzden uyarmıştı. Ha şimdi ne oldu? Yengem ne, bana diyor ki Ebru'yu görünce diyor şu içime basasım geliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> öpüyorum seni yengecim görümcenle eltinle nasıl anlaşıyorsun eltin kim ya yani görümcem <gülüyor> işte saminin küçük kız kardeşi rabia iyi anlaşıyoruz aslında aramızda bir sıkıntı yok ee, ne diyebilirim ya, haftada bir kere falan görüşüyoruz İyi yani, bir sıkıntımız yok. Eltimle görüşürüz. <gülüyor> Olsa da şu an söyleyemezsin zaten. Muhtemelen o da izleyecek bu videoyu. <gülüyor> yok, söyleyebilirim. Ne diyebilirim? Tamam, sen yine de söyleme Karicim, boşver. Yok, yani <gülüyor> işte sen tabii çok şey söyleyebilirim de yani gerek yok yani. aramızda Çok şey söyleyebilirsin herhalde. bir <gülüyor> Sen kendin de biliyorsun yani. <gülüyor> Neyi biliyorum ya, hala batıyorsun konuşdukça. <gülüyor> Hayır etmişim ya. Nasıl anlaşıyoruz? Görümcemle gayet iyi anlaşıyoruz. Ee, haftada bir kere görüşüyoruz. <gülüyor> Çocuklar gidiyor geliyor. Bir sıkıntımız yok. Eğitimle de... Karışırdık <gülüyor> yani o kadar diyebilirim. Yani diyeceğim bir şey yok bu konuda. Nasıl çocukları yetiştirmeye çalışıyorsunuz? Disiplinli misiniz? Nasılsınız? Ee, Hemfikir misiniz? İkimiz de e, aynı şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. Çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Ve aynı disiplini de korumaya çalışıyoruz. Yani mesela ben desem... Hamza hayır, bugün çikolata yok. Sabah yedin. Yarın tekrar yiyebilirsin." dediğimde babası da aynı şekilde bunu onaylıyor. Hani birbirimizi şey yapmıyoruz. Yani ben evet deyip sen hayır. Ha yok genellikle öyle bir şey olmuyor canım. Birbirimize ezmiyoruz yani. Çoğu zaman aynı fikirdeyiz. Hatta de diyor hani evet iyi yapıyorsun. Hani ben çoğu şeyi ya bazı şeylerde çünkü benim çocukların bazı şey yapmasına vicdanım el vermiyor. <gülüyor> Mesela bir şey istiyorlar, ağlıyorlar, Doğrusu Ebru yapıyor aslında. Yani disiplin için Ebru'nun onu yapması şart. Bazen Her kaçırabiliyorum ayarı ama aynen öyle. Şey aynen öyle, öyle yapalım. Yapalım. Hadi. Hadi. Diyorum. Ve evet, çocuklar çok çakal ya yani... Çok ağrıyorlar <gülüyor> ama ben o hani ağlamalarını seni, pek fazla Yani vallahi diyorum. yani bir yaşında, bir buçuk yaşında Sare bile yani ufacık ya da vallahi de billahi de seni kullanıyor yani kullanıyor. Bildiğim büyük yani bu devrin çocukları bir acayip yani bizim çocuklar değil, bütün çocuklarda böyle şimdiki doğan çocuk. Yani bu nasıl bir akıl? Nasıl bir böyle bir şey? Anlamıyorum. Hemen her şeyi çözüyorlar, her şeyi kullanıyorlar. tüm çocuklarda hangi anne babayla konuşsak herkes aynı şeyi söyleyecek. Akıl maşallah bu devrin da süper yani ufak çocuklar işte.